Herkese merhabalar. Bir yeni videoyla yine sizlerleyiz. Arkadaşlar gözlüğü gibi motor kaputu açık ve elimizde aksi güç var. Belki çekenler olmuş arkadaşlar ama ben de bu videoyu gerçekleştirmek istedim. Zaten aracı bildiğiniz bir yeni aldık. Motor temizliği yapılmadı, kaput temizliği yapılmadı. İş temizliğini detaylı bir şekilde yapacağız. Kardeşim yapacak tabii temizliğini kendi arabasında. Ben de onun çekimlerini gerçekleştireceğim. Kardeşim kanalda kendi kanalında da bu videosunu paylaşacak. Şimdi temizleyip kaputtan başlayalım. Aksipro oldukça güçlü arkadaşlar. Biz daha önce araç içerisinde kullandık. Bu normalde nano güçlü olan spreylerle aynı. Fiyatı 10 TL. Bim'de satılıyor, Şok'ta satılıyor, iZub'de satılıyor. Bu tarz marketlerden bulabilirsiniz. Fiyatı da oldukça ucuz ve oldukça etkili. İlk olarak kaputtan başlayalım dedik. Aşağıya doğru akacak çünkü kere. Ondan sonra motor aksamının temizliklerine devam edeceğiz. 5 saniye, yaklaşık 5 saniye bekledikten sonra hemen silme işlemlerine geçebiliyoruz arkadaşlar bunda. Bakın, olduğu yerde kili anında yok ediyor. Yani faydalı bir ürün olmasa arkadaşlar biz zaten bu paylaşımları yapmayız. Herkes ihtiyacı olan temizlik işleriyle uğraşmayı, titiz insanlar için oldukça iyi bir faydalı bir ürünü İçerideki kalorifer kısmının trimlerin girdiği araları oldukça iyi bir şekilde temizliyor. Şimdi zaten kaput düz alan temizlemesi çok kolay. Zaten sıkar sıkmaz hemen yağlı olan sıçramaları hemen temizleyip yok etti. Evet şimdi bunun biraz hızlandırılmış şekilde olacak. Ondan sonra motor kısmına bakacağız. <gülüyor> pırıl pırıl oldu. Şimdi geldik otor aksınavına. İlk olarak şu direklerden komple sıkacağız. Fırçayla temizlik yapacağız. Fırçayla sonra bezle güzelce temizlik işlemlerini yapacağız. Bakın burada oldukça kiler vardı. Şimdi ilk bu kısımda sonra toh kısmı, sonra motorun ayrıntılı kısımlarının temizliğini yapacağız. Tamam yeterli. Çünkü bir 5 saniye sonra silmek gerekiyor arkadaşlar. E, durmasının bir anlamı kalmıyor. Şurada fırça var çamur biraz uçkuma ayrım güzel alır. Ürün kurumadan hemen nemli ıslak bir bezle silim işlemlerini yapıyoruz. Normalde suyla da yıkama işlemini yapabilirsiniz ama biz suyu tercih etmedik. Burada bezle silme işlemini yapacağız. Çünkü korozyona sebep olabilir hem bir de kış mevsimi arkadaşlar havalar soğuk hemen suyun kuruması vakit alabilir ara bölgelerdeki suyun kuruması bu yüzden yaz mevsimi olsaydı suyla bir durulama işlemi yapabilirdik tabii ki ama şu an havalar soğuk o yüzden içerisindeki birikinti suyun kuruması vakit alabilir. O yüzden bezle elimizi yettiğince girebildiğimiz ayrıntılara kadar girip temizlik işlemlerini gerçekleştireceğiz. Şöyle bir fark var. Görebiliyorsanız temizlik işlemlerine devam ediyoruz. Tabii ki manifold koruyucu kapağını arkadaşlar e, söküp bir boyama işlemi yapabiliriz. Aynı şekilde bizim arabamızda da e, oldukça korozyon oluşmaya başlamış. Kapak görsel açısından iyi gözükmüyor. Tamam yeterli. Tabii kardeşimin ilk arabası o da ve daha önceki motorlarından oldukça kullanıyordu arkadaşlar yani benim bugüne kadar görmediğim tertemizlikte motorlara sahipti şimdi motordan artık arabaya geçti yavaş yavaş kendi arabasının bakımlarını temizliğini Tabii arabada ilk tecrübeleri bunlar görüyorsunuz oradaki yağ bençisini hemen bir fırçayla direkt temizlemeye başladı ürün bakın. Tabi daha şu altlara inmedik. Direkt detaylı bir temizlik işlemi yapılabilirdi. Ee, şimdi bu şekilde aspirus tabii ki oldukça iyi temizledi. Yani ilk haliyle şimdi halini görebiliyorsunuz arkadaşlar videonun başında zaten şöyle şöyle görüntüler almıştım. Oldukça iyi temizledi ama tabii daha detaylı bir temizlik işlemi yapabiliriz. Ee, bunun parlatılması konusunda buradaki e, alüminyum parçaların parlatılması konusunda çok çok daha iyi bir detaylı kısımlara kadar inebiliriz. Ama şu anki burada biz Aksperokos'un temizlik işlemlerini çekmek istiyoruz. Zaten sıktığımız yerde direkt ki akar arkadaşlar kendisini gösteriyor. Herkese tavsiye edebilirim. Zaten fiyat olarak da oldukça uygun. Dediğim gibi Bim'de, Şok'ta, A101'de bulunabiliyor. Şimdi bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.